Alerji testlerini yapabilmek için genel anlamda 4 yaşı bitirmesini bekliyoruz çocuklarda. Bu yaştan önce yapılan alerji testlerinin güvenirlikleri birazcık sınırlıdır. Yapılmaz demiyoruz ama testin güvenilliğinde problem olduğu için çok acil bir durum yoksa, bir zorunluluk yoksa bu yaş bitene kadar, 4 yaşı tamamlayana kadar testi Bekliyoruz ve sonraki dönemde yapıyoruz.